Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün sizlere Aslan Burcu Dolunay ile alakalı biraz bilgiler verelim istedik. Gelin bu Dolunay'da neler var neler yok. Evet değerli arkadaşlar geldik Aslan Burcu Dolunay'ına. Ve bu dolunayda kim haklı, kim mutlu? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Bazen haklı olursunuz. Günün sonunda haklı ve mutsuz olursunuz. İşte bu dolunay bazı insanların haklı, bazı insanların ise mutlu olduğu bir dolunay. Ve bazıları bu dolunayda kararlar verecekler ve bazıları da kararlar alacaklar. Ve bu kararlar artık özellikle... Bazı sabit burçları ciddi anlamda etkileyecek. Bunlardan bazıları aslanlar ve bazıları akrepler ve yine diğer sabit burçlar. 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 21.30 dolaylarında Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor değerli arkadaşlar. Aslanın 16. derecesinde ve Aslan-Kova hattında gerçekleşecek olan bu dolunayın yükseleni Başak Burcu. Bundan dolayı da arkadaşlar ne oluyor? 16 derecede gezegeniniz, yükseleniniz ya da önemli noktalarınız varsa bu durum sizi etkileyecek anlamına geliyor. Dolayısıyla Güneş ve Ay'ın dışında Başak Burcu'nun yöneticisi Merkür ve Kovan'ın yöneticisi Satürn de bu dolunayın baş rolleri arasında olacak. Merkür, Oğlak Burcu'nda ilerlerken yükselene olumlu görünümde ilerlemesine devam ediyor. Dolunay'ın önemli görünümlerinden bir diğerinin ise Uranüs-Güneş karesi olduğunu görüyoruz. Tüm bunları hayatımızda olması gereken bazı değişim ve dönüşümlerin olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte değişime direnen bir enerji hali de söz konusu. Bir taraftan içinde bulunduğumuz durumun değişmesi gerektiğine istek ve ihtiyaç duyup değişimle birlikte daha rahat ve daha özgür olacağımıza inanmak isterken bir taraftan da bu değişimlerin sonucunda belki daha büyük sıkıntı ve engellerle karşı karşıya kalma ihtimalinden korkuyor olabiliriz. Çünkü değişim aynı zamanda bir bilinmeyenlik getirecek ve bu bilinmeyenlik bizim kendimizin güvenlik ihtiyacını doğuracak ve bu güvenlik ihtiyacı da bizi biraz korkulara itebilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu korkular değişime direnç oluşturuyor. Ayın 11. evde olması yeni alanlar, sosyal çevreler, yeni ufuk ve vizyon arayışı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Çaba gösterdiğimiz, emek harcadığımız konularla bu dolunayla birlikte biraz mola verip yorucu işlere kaygıları, endişeleri bir kenara bırakıp keyifli, eğlenceli, kendimizi iyi hissettiğimiz alanlara yönelmek isteyebiliriz. Yükselen yöneticisi Merkür'ün Plüton'a doğru ilerliyor olmasının anlamı başkalarına hizmet ederken hak etmeyen kişilere fazla çaba harcamanın bizi ne kadar yorduğunu düşündürebilir. O yüzden birazcık sizi kim hak ediyor buna bir bakmak lazım. Ayın Aslan Burcu konumu kendi merkezimizde, yaratıcılığımızla, yeteneklerimizle ön planda olma ihtiyacını vurguluyor. Bir potansiyelimizi ortaya çıkarmak için başkalarına ihtiyacımız var mı, başkalarının bana ne ölçüde katkısı var sorusunu sorgulayacağımız bir dolunay süreci. Zaten Kuzey düğümünün Boğa burcunda 8 ve 9. evlerde olması bu soruya cevap veriyor. Başkalarıyla işbirlikleri içerisinde olacağımızı, birlikte hareket etmemiz gerektiğini ay düğümlerinin dolunay konumları da gösteriyor. Mars Güneş üçgeni ise bu işbirliklerinde odak noktasının konunun kendisi mi yoksa birlikte ilerleyeceğimiz insanlara mı doğru sorgulatacak. Ay Aslan ise konu aşk ise kişiyi severek, iş ise para kazandığımız yöntemi severek ilerletmek isteyecek. Sevmeden yapacağı iş konulara konularla olmak istemeyecektir. Çünkü arkadaşlar sevdiğimiz işi yapmak bizi her zaman bir yere getirir. En iyi yaptığımız işleri, yetenekleri ortaya koyarken başkalarının fikirlerine de açık alan bırakmamız gerekebilir. Dolunaylarda genellikle gerilimli enerjiler hakim, gerilimli enerjiler hakim olurken bu dolunayın olumlu açıları hayatımızdan çıkması gereken vadesit olan insanlara güzel bir şekilde uğurlayabileceğimizi gösteriyor değerli arkadaşlar ve dolayısıyla bu insanlar hayatımızda kalacak mı gidecek mi bunların bir kararını vermemiz gerekiyor. Jüpiter'in 7. ve 8. evlerdeki yerleşimi ise yeni insanlar, ortaklıklar için hayatımızda yer açmamız gerektiğini vurguluyor. Biliyorsunuz ki Jüpiter 7. evde bazı insanlarda şans olarak algılanırken bazı insanlarda birden fazla ortak, partner ve evlilik anlamına da gelebilir. Yükselenin Neptün ile olan karşıtlığı önünü görmede bulanıklık, net olamama, sezgisel mi olmalıyım, mantıksal mı noktasında kafa karışıklıklarına sebep olabilir. Bu noktada sorumluluklarınızı hatırlamanızda yarar var. İkizlerdeki Mars'ın Jüpiter'e olumlu açısı ilişkilerde var olan sorunların çözüme kavuşmaları yönünde destekleyici bir görünümde. Sezgisellikten ziyade mantıksal yaklaşımlar bu dönemde daha avantajlı olabilir. Ay aslan kendini göstermek ve haklı olduğunu iddia etmek isteyecektir. Buradaki asıl hedef yaptığımız iş ve yeteneklerle takdir görmek, beğenilmek olmalıdır. Bu dönemde karşı taraftan gelen tekliflere ve önerilere hayır demek yerine açık olmak bazı maddi fırsatlara kapı aralayacaktır. Sağlık ile ilgili olarak ise bu Aslan Dolunay'a kalp sağlığı, ani şeker, tansiyon yükselmesi, ani gelişen ameliyat ve operasyon gibi durumların tetiklenebileceğini de söylüyor. Ayrıca fiziksel yaralanmalarla ilgili dikkat etmek gerekiyor. Zira arkadaşlar kazalara karşı biraz daha duyarlı olmamız gerekir. Evet, değerli arkadaşlar ani Şeker, tansiyon yükselmesi dedik, fiziksel yaralanmalar dedik, bunlara karşı dikkatli olun dedikten sonra Dolunay'ın dupe sabit yıldızıyla kavuşumda olması sebebiyle de bazı sert hava değişimlerini ya da doğal afetleri tetikleyebilme potansiyeli olduğunu söylemek mümkün. Bu dönem sağlık ile ilgili konulara para harcayabiliriz. Karşı cinsle yüzleşme çok önemli ve bu yüzleşme anlaşma ya da orta yolda buluşma gibi gelişmeler yaşanabilir ya da yaşatabilir. Kadın erkek ilişkileri, maddi konular, cinsellikle bağlantılı potansiyeller, aile kurma, ev kurma gibi konularda ani gündemler meydana gelebilir. Özellikle çocuklarla ilgili her türlü konu büyüyebilir. Çocuk dünyaya getirme kararları alınabilir veya çocukların eğitimleriyle alakalı tamamlanmalar da yaşanabilir. Ve özellikle çocukların sorumluluklarını alma noktasında bazı durumlar kapınıza getirebilir değerli arkadaşlar. Bir işe ilişkiye başlama kararı alınabilir. Ya da iş ortamıyla alakalı pozisyon değişikliklerine gidilebilir. Gelecek olan bu konu her neyse güzel gelişmeler kaydedilebilir. Genel olarak çok bereketli bir dolunay olacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar ve dolunayda sert açılarda olacak. Özellikle boğa, akrep, aslan, kova, burçları bu konuda ciddi anlamda etkilenebilir. Ama bu Kişiler, bu boğa, akrep, kova, aslan e, olanlar, bunlar negatif yönlerin değil de gölge yönlerin değil de biraz daha olumlu, pozitif yönlerini çalıştırırlarsa gerçekten e, ciddi anlamda hani kendi farkındalıklarını koruyabilirler. Ancak şanslı olan burçlar da var, koç, ikizler, terazi ve yay gibi bazı burçlarda buradan biraz daha şanslı olacak. Oğlak balık burçları harita yerleşimlerine göre ani olumlu veya olumsuz olaylarla karşılaşabilecekken yengeç başak burçları nötr yani çok fazla etki almayacağını söylemek mümkün olabilir. Dolunay herkes için dolu dolu böyle güzel hayırlar getirmesini diliyorum arkadaşlar. Biraz da bu dolunayı burç bazında da ele almak istiyorum. Bu anlattıklarımı ee, yine sayfamızda astroarif.com'da bulabilirsiniz ve e, ayrıca şunu da söylemekte yarar var. Kanalımızı beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Koç Burcu'na geldiğimizde arkadaşlar, koçlar bu dolunaydan nasıl etkilenecek? İlişkilerde öfkeyle kalkıp zararla oturmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. İçinde aklında ne varsa hepsini döküp özgürleşmek Gereken ilişkilerden zaten özgürleşecek gibi gözüküyor koç burçları. Boğa burcuna geldiğimizde arkadaşlar ev, aile, yuva ve ebeveynlerinizle olan konularla gerginlikler yaşanabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Ani bir ev almak ya da satmak gündeminize gelebilir. Ev içi bakım onarım tadil, tadilatlarınız varsa bu işleriniz de tamamlanabilir. İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman eğitimler, seyahatler, sosyal medya hukuk, kardeşler, yakın ve uzak akrabalarınız ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Pire için yorgan yakmamaya bu iki hafta biraz dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz felsefe konularına eğilim göstermenize tavsiye edebilirim. Yengeç burcuna geldiğimizde maddi ve finansal konularda önemli kararlar gündemde olabilir. Gelir giderlerinizle alakalı haberler alabilirsiniz. Ödemeleriniz, borçlarınız varsa bu dönemde tamamlanabilir. Sağlıkla ilgili bazı konulara dikkat etmenizde yarar var sevgili yengeçler. Aslanlara geldiğimiz ise, geldiğimizde arkadaşlar, aslanların durumları malum biraz daha kritik. Eş ve evlilik içerisindeki gerilim ve çatışmalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dolunay sizlerin sözünüzü esirgemeden söyleyebileceğiniz bir süreç. Estetik operasyon ve bununla alakalı bazı kararlar alabilirsiniz yine. Kaza ve yaralanmalara karşı biraz daha zaman dilimi olduğu unutmamalı, unutulmamalı arkadaşlar. Yani buna dikkat edeceksiniz ve özellikle aslanlarda eş ve evlilikle alakalı konularda dikkat edilmesi gereken konu kibirli davranmamak gerekiyor özgüvenli olacağım diye. Başak arkadaşlar, dış dünyadan izole olup içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Diğerli başaklar, zaten yalnızlığı seviyorsunuz. Hastane veya kapalı ortamlarda alakalı bağlantılar aynı bir şekilde gündeme gelebilir. Bilinçaltı korkularınız tetiklenebilir. Gizli düşmanlarınız gün yüzüne çıkabilir 12. etkilerinden ötürü. Terazi burcuna geldiğimizde arkadaşlar, arkadaş çevrenizde. Eleme ayıklamaya gidebilirsiniz arkadaşlarınız ve ikili ilişkilerinizde ani gelişen bazı durumlar ve olaylar dengeyi korumakta güçlük çıkartabilir size kopma noktasına gelebilirsiniz akreplere geldiğimizde ise arkadaşlar yine sabit bir burç olan akreplerde de kariyeriniz ve iş hayatınızla ilgili ani gelişmeler meydana gelebilir fevri kararlar alabilirsiniz iş veya iş pozisyonu olarak değişikliklere gidebilirsiniz. Patronlarla olabilecek çatışmalara dikkat etmenizde yarar var. İlişkilerinizde ciddi boyuta taşıyabilirsiniz ya da var olan ya da önceden kalmış bir ilişkide tekrar düzeltme için bazı fırsatlar oluşabilir. Yay burçlarına geldiğimizde eğitimler ve yurt dışı bağlantılı konular, hukuksal süreçler ani bir şekilde gündeminizi oluşturabilir. Bazı kararlar alabilirsiniz. Eylem noktasına geçmek için kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz değerli yaylar. Oğlak Burcu'na geldiğimizde ise ödemeler, borçlar, krediler, eşin kazançlarıyla alakalı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Borsa, kripto gibi riskli yatırımlarda ani dalgalanmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıkta ani gelişen operasyonlar için bütçe ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Kovalara geldiğimizde ise arkadaşlar ki kovalar çok zor bir dönemleri artık yavaş yavaş geride bırakıyorlar. Eş, ortak ve partnerlerle olan ilişkilerinizde son derece dikkat etmeniz gereken bir dönem. Evliliklerin bu dönemde tehlikeye girme riski var. Karşı karşıya gelme, köklü kararlar alma gibi durumlar gelişebilir. Balık burcuna geldiğimizde arkadaşlar ani gelişebilecek sağlık sorunları can sıkıcı olabilir. İş ve çalışma ortamlarıyla alakalı konular netlik kazanabilir. İş arkadaşlarınızda olabilecek gerilimler dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evcil hayvanları olanlara ise evcil hayvanlar da sağlığına bu dönemde ekstra özen göstermeli diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümle karşınıza gelmek için çok güzel konular hazırlıyorum sizler için. Eğer astrolojiye dair merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum yazabilirsiniz ve bunlarla alakalı videoları da sizler için hazırlayabiliriz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum.